Sensiz geçen her zaman bana ölümden beter Çekilmiyor sensiz yaşam gel artık dur yeter gel bana Geçen her zaman bana ölümden beter Çekilmiyor sensiz yaşam Gel artık dur yeter gel bana Gidi dol bakanın gözler hayalimden gitmez el Mecnun'un her seni üzler gel bana hayalimden gitmezler er senin her seni